özeti başlıyor. Dolar 18,57 Euro 18,55 6.030,25 borsa 3.458 ve Bitcoin 20.103 ile günün seçtiği kapattılar. Filipinler'de ilginç piyango çekilişi yapıldı. 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı. CHP Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu başörtüsüyle ilgili kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Ev sahiplerinin fırsatçılığı sürüyor. İstanbul'da harabe ev için istenen 2700 Dira, kira yok artık denildi. Merhaba olurdan sosyal medyayı salıyan hareket geldi. Düğününe gelen TikTok fenomeni cellatın boyundaki altın zinciri çıkartıp takı torbasına taktı. İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yakan kişi halkı kimliğe düşmanlığa tahrik suçundan tutlandı. Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşen Kastaman Spor'un paylaşımı olay yarattı. Esnaf ziyaretleri gerçekleşen AK Partili Zehra Taş Keser'in onda soruma polisleri eşlik etti değerli izleyenler. Akaryakıt zammı gündemi sarstı İşte araç sahiplerini isyan ettiren olay detaylar tarika haber.com'da bu haberimize gün özeti sonra geldi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.